Herkese merhaba arkadaşlar ben Tarık. Bugün sizlerle ile birlikte yepyeni bir video ile daha karşınızdayım. Bugünkü videomuzda sizlerle birlikte Samsung'un 970 Evo Plus isimli SSD'sini Monster Notebook'umuza takıyoruz. Evet bildiğiniz üzere bundan bir yaklaşık 7-8 ay önce veya 6 ay önce de olabilir. Tam hatırlamıyorum. Bir Monster Notebook aldım ve aldığım bilgisayar 250 GB'ti. Bunu upgrade edemiyordum. Hepsi bu satın almıştım. Monster Notebook'un kendisinden sesinden almadığım için. Upgrade edemiyordum. Ben de demiştim ki alırken alayım. Bir hafta sonra diye SSD'yi daha alırım onu takarım demişti. Daha doğrusu taktırırım demiştim. Maalesef işler öyle gitmedi. Bütçem o sıralar pek yetmedi. Şimdi geçen gün bu SSD de indirime girmiş. Hepsi burada.com'dan bu SSD'yi satın aldım. Piyasa fiyatının bir 50-100 aşağısına satın aldım. İsterseniz açıklama kısmına yerine bıraktım. Oradan size bakabilirsiniz. Almayı düşünüyorsanız eğer. Aldım. 2 gün içerisinde elime ulaştı. Hafta sonu almıştım. 2 günde evet elime geldi. 2 gün önce kargoya verildi. Bugün de teslim aldım. Şimdi kutusunu isterseniz da açalım. Şimdi bu video biraz uzun süreceği için ve biraz stresli geçeceği için tek kamera açısı olarak kullanacağım. Normalde biliyorsun çift kamera açısı oluyor. Bir tepeden bir beni Bunda maalesef öyle bir şey olmayacak. Çünkü bu işlem biraz uzun sürecek. İsterseniz şimdi gelin masaya geçelim. Görelim. Evet arkadaşlar. Şimdi tepe kameramıza geçmiş bulunmaktayız. Şöyle SSD'yi göstereceğim. Ben eve geldim. Direkt açtım bunu. Ee, i̇çerisinde herhangi bir parça eksikliği var mı? Ata kırık mı? Bozuk mu? Değil mi? Hani görünüş olarak bir sıkıntısı var mı diye açıp baktım. Şunun şu tarafında bir darbe vardı. Bu SSD'yi demiş olduğum gibi aldım. Linkini aşağıda vereceğim. Şöyle SSD'yi çıkartıyorum. Şu, şöyle bir kutu arkadaşlar. Böyle kutu oluyorlar. Bence gayet güzel. Korunaklı bir kutu. Şöyle kutuyu da çıkartıyorum yavaştan. Şöyle bir SSD. Küçük. Aslında benim parmağım kadar parmağım yanına koyduğum vakit. Benim parmağım biraz uzundur ama koyduğunuz vakit. Yani bir benim parmağım kadar var. Onu görebiliyoruz. Kutunun altında herhangi bir şey var mı? Onu da böyle kutunun kenarlarına bastıraraktan. şu SSD'yi fırlayacak diye biraz da korkuyorum. Solid State driver var. Bu driverları. Drive varmış. Driver değil. Bu da yine aynı şekilde ağzı kapalı. Şimdi ne varmış bunun ya? Bunu merak ettim. Bunu bir açayım. Ne varmış? Çünkü içerisinde birkaç tane daha kağıt var. O yüzden merak ettim. Ama bura makasla açılacak bir şey benzemiyor. Burayı sayfayı açarken yapacağız. Böyle çıkartalım hepsini. Burada download, samsung, macbook'un ve bir sürü şey var. Bunlara bakarız. Önce SSD'mizi bir takalım, bir kuralım. Ardından onlara da geleceğiz zaten. Şöyle şu kutuları da bir kaldırmak istiyorum. Hemen şurada bir tornavida setim var. Onu 25 liraya bir ucuzlukçudan satın aldım. Bunu satın almadık sebep evdekilerin uçları biraz vermişti ve şimdi bu bir bilgisayar olduğu için hani herhangi bir vidasını yalama yaparsak o vidayı bulabilmemiz için teknik servise yollamamız gerekecek falan filan derken yani biraz uğraştıracaktı bizi. O yüzden 25 liraya satın aldım. İçerisinde 7 tane var sanırsa. Aynen. 4 ince, 4 ince 4 tane de şey 3 tane de yıldız her bir uçları var. Bunlar saatçi navidasiye geçiyor. İnternetten satın almak istersen saatçi ton da bulabilirsiniz. Haydi Bismillahirrahmanirrahim diyerekten arka kapağı sökmeye başlıyorum sizinle birlikte. Şimdi bu kutunun içerisinden en büyük olanını alıyorum. En büyük sanırsam bu. 0x40 milim diyor. Bakalım deneyelim. Evet. En büyük oluyor. Sola doğru çevirmeye başlıyorum. Bu arada yanlış hatırlamıyorsam 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 tane vidamız var. Onun haricinde yok. Hani gizli vidamız yok. Ee, bu da bir bilgi olsun. Şöyle çıkardıklarımı şu kutunun içerisinde biriktirmek istiyorum. Şu an kamerada büyük ihtimalle biraz bir pikselleşme olabilir. Kusura bakmayın. O tamamen ışıkla alakalı. Maalesef bizim odamız çok bir güneş almıyor. Burayı açarken ben de hafif SSD'den bahsedeyim. SSD'miz Samsung 970 EVO Plus 500 GB'lık. 3500 okuma 3300 yazma hızına sahip. Ben bunu ikinci M2 SSD olarak kullanacağım. Bu bilgisayarda iki M2 portu var. Bir adette HDD takabiliyorsunuz. Yani ister HDD, ister HDD, 2.5 SSD, hani inçlik SSD'lerden takabiliyorsunuz. dediğiniz gibi. Bu arada bu bilgisayarın, bu bir Monster Notebook'un arkasını açtığınız vakit yani arka kasasını açıp içerisinde RAM eklemesi veya herhangi bir parça değişikliğini tabii işlemci, ekran kartı, anakart. Bu gibi şeyler harç. Garanti devre dışı kalmıyor. Ya bu Monster notupları da bence güzel bir özellik. Hatta garanti dışı kalması için ansam yani garanti dışı kalması için bu bilgisayarın işte bir herhangi bir yerinin kırılması lazım. Ancak o zaman garanti dışı kalıyor. Evet gelmedi vidalar. Bu bilgisayar zaten arkası bir kere açıldı. Ram eklenirken. Ben bunu ilk aldığımda 8 GB RAM gelmişti bana 16 GB yerine. Hani o yüzden pek fazla korkmuyorum zaten gizli vidası olmadığı için. Herhangi bir sıkıntı olacağını da düşünmüyorum. Çünkü gizli vidalar sıkıntı olanlar mesela adam gidiyor gizli vidayı tam şunun altına çakıyor. Senin de tabi haberin yok. Bilgisayarı açarken arkasını çat kırıyorsun. Al sana yeni bir masraf. Evet şimdi burada yapmamız gereken şuraya parmağımızı sokuyoruz arkadaşlar. Sizlere de şöyle yukarıdan göstereceğim. Bilgisayarı aldık. Netledi aynen. Şimdi bu iki arası var ya şuradan çekmeye başlıyoruz arkadaşlar. Bakın görmüş olduğunuz gibi zaten klipsler kendini otomatik atmaya başlıyorlar. Sadece tek yapmanız gereken tırnağınızla hani buradan sürüklemek, onun haricinde herhangi bir şey durum söz konusu değil. Hayır biraz tırsıyorum o kadar. Hani tırsmasam kaldıracağım ama bu da önünde bir de şunu deneyim bakalım. Şimdi buraya geldiğimiz vakit burada yine aynı şekilde tek gereken şey tırnak. Tırnakla burayı aç aç gideceğiz. Ama işte ben, tek sıkıntı bende o tırnak yok. Evet arka kapağı da elimizi almış bulunmakteyiz. Hemen şöyle bir kontrol edeyim herhangi bir yerde bir kırık var mı? Evet, sapa sağlam çıkartabilmişiz. Onu da hemen şöyle şuraya koyuyorum. Şimdi geldik bilgisayarımızın iç tarafına. Burada şimdi hiçbir işe başlamadan önce ilk yapmamız gereken şey buradaki bataryanın pimlerini sökmek. Ben böyle plastik bir şeyle söküyorum. Evet, şurayı böyle hafif bastırarak ama çok değil. Burayı çıkartıyoruz. Şimdi zaten bu çıktı. Daha da çıkmıyor. Bu bunu, bu kapağı açtınız ve herhangi bir işlem yapacaksanız, bu burayı çıkartmanız gerekiyor. Ee, hani çıkartmanızı tavsiye ederim. Herhangi bir durumda anakart kısa devre yapmaması için. Zaten görüyorsunuz, burada fanlarımıza baya bir tozlanmış. Yakın zamanda bakmada gitmesi lazım. Şimdi bu sadece monster notluklarda olan bir şey. O yüzden övebiliriz bu saatten sonra. Burada bir vidamız var. Bu vidane ikinci M2 SSD'yi takmamız için olmuş vida. Bakın buradaki vida mesela küçük. Evet şu anda bu vida büyük ihtimalle e, ufaktan yalama olmaya doğru gidiyor. Yalama olmadan bunu kurtarmam için bana şöyle bir hamur bant mı diyeyim, hamur yapıştırıcı mı diyeyim bundan gerekiyor. Bunu böyle hafif kestim ve tornavidanın tam olarak ucuna takıyorum ki bu buraya yapışsın ve öyle dönsün. Evet yapıştırıcıyla burayı nihayetinde sökmeyi başarabildik. Ardından bu vidayı da tekrardan buraya koyuyorum ve SSD'mizi alıyorum. Şuradaki ipimi hafif şöyle alacağım. Bak zaten gözüküyor kısa taraf aşağıya, uzun taraf yukarıya bakacak şekilde. Şöyle sizlere de orada göstereyim. Ve hafif ittiriyoruz. Evet, şu an yerine oturdu. Yerine oturdu ve tekrardan Şimdi SSD'mizi tekrardan Yerinden sökmemiz lazım. Çünkü bu büyük ihtimalle bunun altına denk Gelecekti. Şöyle Tekrardan şöyle Tekrardan evet yerine girdirmiş Bulunmaktayım. Bunu tekrardan alıyorum. SSD'mizde herhangi bir Oynamı var mı? Yok. Şimdi de bu Şöyle remlerimizi de bakalım. Kontrol edelim. Samsung Tamamdır. <gülüyor> SSD'mize bakalım. Tamamdır. Şimdi tek yapmamız gereken güç bağlantılarımızı tekrardan yerine oturtacağız. Ve bilgisayarımızı açacağız. Bunları iyice ittireceğiz, girdireceğiz içine kadar. Evet şu anda güç bağlantımız olduğunu umuyorum. Evet şu anda güç bağlantılarımızın hepsi olmuş bulunmakta. Tekrardan kapağımızı alıyorum ve bu şekilde oturtaraktan oturmayan herhangi bir yer kalmadıysa tamamdır. Artık vidalama işlemine tekrardan dönebiliriz. Bunun için yine büyük tornavidamı alacağım. kasayı bir top toparlayalım. Çünkü hemen bilgisayarı bir açıp denemek istiyorum. Daha temiz kurulumla başlamayacağım. önce sisteminin içerisinde durduğu için. Şöyle şunları da kenarıya koyuyorum. Şöyle bir daha bir bakayım bilgisayarın oturmayan kasası evet şurası varmış. Böyle yandan bakalım. Evet. Alırsanız basıyorum bastım. Ve güç geldi. Bilgisayarımız çalışmaya başladı. Bilgisayar biraz tozlu. Onları da silmem gerekiyor. Bu arada SSD taktığınız vakit ilk SSD takışınızda bilgisayarınız normalden biraz daha yavaş açılır. Sebebi ise bilgisayarda herhalde bak bana yeni bir cihaz takıldı ben bunu bir tanıyayım kimmiş neciymiş diye bir kendine bir sorar bir cihazı tanımaya çalışır. Tanıdıktan sonra açar. Tanıdıktan sonraki açılışlarında artık hızlanmaları belli olmaya başlar. Hani bu yüzden ilk SSD taktığınızda olan ben işte bu kadar para verdim niye bu kadar geç açıldı e, demenize gerek yok. Onu da şimdi size söyleyeyim. Bilgisayar biraz yamuk duruyor? Bana öyle geliyor. MS Afterburner güncelleme. What? Evet, şu anda bunu takmış olduğumuz SSD'yi tanımadı. Şöyle bir BIOS'a girelim. Evet Samsung EVO Plus'ı şu anda tanıdı. Kurmayacağım. Herhangi bir şifre. Burada görebiliyoruz zaten onu. Security. Şimdi hard diskimiz var. Allah Allah bunu direkt tanıması gerekmiyor ama benim bildiğim kadarıyla direkt tanıması gerekiyor. Evet şu anda tanıyor. Çıkış yaptım bakalım bir daha bir açısın. Acaba ben bir yanlışlık yaptım yoksa. Ha Bunun için şey yapabiliriz. Doğru bakın hiç aklıma gelmedi. Aygıt yöneticisine bir girelim. Buradaki depolama sürücülerine bakalım. Evet burada gözüküyor Samsung'umuz. Burada gözükecek mi? Burada gözükmez çünkü onu büyük ihtimalle aktifleştirmemiz gerekiyor. Evet ben sonra bir çözeyim. Sonra masamıza geçelim ve konuşmaya devam edelim. Evet arkadaşlar videoyu izlediğiniz bilgisayarımıza taktık çok şükür. Video yaklaşık 1.5 saat falan oldu. 16 dakikaya zar zor indirebildim. Büyük ihtimalle bu kapanış videosuyla da 20 dakikaya çıkabilir veya 17-18 dakika olabilir tam bilmiyorum. Bugünkü incelediğimiz ürün buydu. Şöyle göstereyim. Samsung'un 970 EVO Plus isimli M.2 SSD'siydi. Bunu bilgisayarımıza taktık. Monster notebook'ımıza taktık. Kapanışı yapmadan önce birkaç şey söylemek istiyorum. Bu bilgisayara aslında teknik servise yollamanıza gerek yok. Şimdi ben ömrü hayatımda hiç bilgisayar arkasını açmadım. Bilgisayarın içerisinde herhangi bir parça değişikliği yapmamış birisi olarak ilk defa bu deneyimi tecrübe edindim. Ve hani çok da zor bir şey değil aslında. Yani bilgisayarınızı boş boşuna teknik servise yollayıp bir hafta sonra almak yerine hani elinizi düzgün bir tornavida takımı alarak da bir bilgisayar içerisinde evde kendiniz. Şimdi bu SSD'yi nasıl kurduğumu merak edecek olursanız çünkü masanın üzerindeyken SSD'yi bilgisayar bir türlü görmüyordu. Aygıt yöneticisinde olsun, BIOS'ta olsun bir SSD görebiliyordu fakat nedense depolama alanı bu bilgisayarda gözükmüyordu. Onun sebebini de videonun tam sonlarına doğru hatta şimdi orayı bir izleyelim öyle gelelim. Arkadaşlar montaj sırasındayken buradan başlat tuşuna geliyorum ve sağ tıkla buradan disk yönetimi diyorum. Karşımıza böyle bir alan açılıyor. İlk açıldığı vakit görmüş olduğunuz gibi ben sizin için 50 gbını burada ayırdım. Sizlere nasıl yapılacağını gösterebilmek için. Buraya ilk girdiğimde burası aynı bu 50 GB ayrılmamış alan gibi siyahtı bu mavi kısımda. Ve burada çevrim dışı yazıyordu tam olarak şurada. Ardından bunun üzerine sağ tık yaptım. Yeni basit birim. ve buradan ileri buradan parçalara ayırmak istiyor musunuz diye sizlere soruyor. Yani bu ne demek oluyor? 500 GB işte D, F, E diye hani böyle 200-200 ve 200, ne yani bilim 100-100 diye ayırmak ister misiniz diye soruyor. Burası size kalmış. Buradan tekrardan ileri diyorsunuz ve kurulum gerçekleşiyor ardından görebiliyorsunuz. Ben şimdi bu 50 GB'ı yedek olarak ayırdığım için şu anlık kullanmayacağım. Ama bu şekilde yapılıyor. Şimdi isterseniz video devam edelim. Evet, onu da çözümü böyleymiş. Bunu da nasıl öğrendim derseniz bir, birkaç araştırma yaptım internet. Sonra biraz mantık ürüterekten oranın nasıl olduğunu buldum. Umarım video işinize yaramıştır. Umarım teknik servise yollamanıza gerek kalmamıştır. Videom işinize yaradıysa bir like'ı, bir de abonenizi alırım. Bir aboneye şurada 10 kişi kaldı. 10 abone sonra 1000 abone olacağız. Sizleri seviyorum. Videomu buraya kadar izlediğiniz için hepinize çok teşekkür ederim. Kendinize çok çok iyi bakın. Görüşmek üzere. Bye bye.